Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere at sineği, bit pire, e, hayvanlarda e, nasıl kurtarabilirim? Yani nasıl bu bitleri, at sineklerini falan kuşlardan yok edebilirim? Unutmayın arkadaşlar, at sineği veba taşır. Yani bu yüzden isterseniz ben bu e, Repelion diye bir ilaç var. Bunu belirli bir lozda zaten kullanma kılavuzunda gösteriyor. E, kovaya bırakıyorum. Tek tek e, kuşları yıkıyorum. Ya da bir yıkanacak kovalara bırakıyorum. Hayvanlar güneşli bir zamanda, yıkadığı zaman kendileri de yıkandığı için o ilaç hayvanların üstüne geçiyor. E, bu biraz kokusu fazla olduğu için e, sizlere önereceğim bütün. E, gidin bir en pis sütünü alın. 1 kilo. Aldıktan sonra 5 litrelik suya yok 5 litrelik suyu bir Şeye bırakın, tencereye bırakın. Tencereye bıraktıktan sonra kaynatın. İyice kaynatıp köpürdükten sonra e, ondan sonra tütünü alın. su bekleyin. Biraz soğusun. Soğuduktan sonra arkadaşlar bunu da Böyle bir fısfıs alın. İçine doldurun suyu. Tek tek hayvanları alın. Hayvanlara sıkın. Sıktıktan sonra sonra tütünü güneşe bırakın. Güneşlendikten sonra yani tütün e, iyicene kuru olduktan sonra hayvanların denegesine bir ara uç bırakın. Yani sigara o kadar lanet bir şey ki e, at sineği dire, yani hiçbir şey kalmıyor. Sinek dahi kulübenizde kalmıyor defolup gidiyorlar. Yani bu yüzden önereceğim bu. İsterseniz bir saniye. böyle göstereyim. Hayvanlarda olmadığına dair. Yani inanmanız için. Gözükmediğine dair. Bakın. Yani benim amacım e, sizlere Faydalı bir şey sunmak. Yani hayvanlarınızı amacım, amacım arkadaşlar e, hayvanları sağlıklı beslemeniz. Bir biri onlara kulübenizden def etmeniz. Yani asineyi ve veba taşıdığı için hastalık bayağı sütümesinizde olur. Dediğimi uygularsanız Allah'ın izniyle hiçbir şey kalmaz. Umarım bu video da hoşunuza gitmiştir. Sağlıcakla kalın. Yani, iyi bakın, hayırlı bir iş beslemeler diliyorum.